Bugün 25 Mart 2023 Cumartesi Satürn günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay huzur ve güven ihtiyacımızı arttırıyor. Yoğun geçen bir haftanın ardından bugün dinlenmek ve rahatlamak isteyebiliriz. Keyif, konfor, kişisel zevklerin ön plana çıkacağı gün genelinde da artacağından yeme içmede dengeyi korumaya çalışmalıyız. Uzun bir süredir ikizler burcunda ilerleyen enerji gezegenimiz Mars bugün yengeç burcuna geçecek Mars 20 Mayıs'a kadar yengeç burcunda ilerleyecek bu dönemde duygularımızın etkisiyle hareket edebiliriz dış dünyadaki motivasyonlarımız azalırken enerjimizi özel yaşamımıza yönlendirebiliriz ev yuva beslenme barınma Güvenlik, ailevi ve milli konularda da daha hassas olabiliriz. Mücadele yerine savunmada kalabiliriz. Akşam saatlerinde boğa burcundaki ay, balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak ve 19-20'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Duygusal enerjimiz yükselirken yakınlarımızdan ilgi ve şefkatle bekleyebiliriz. Kendimizi maddi manevi güvende hissedebilir, huzur duyabiliriz. Maneviyata yönelebilir, gece saatlerini tefekkürle geçirebiliriz.